Diyelim ki bir patikada yürüyorum ve yolun kenarında ağaçlar var. Ve bunlar o bitkiler ve ağaçların gövdeleri. Belki kahverengiyle çizmeliydim ama siz anladınız. İşte bunlar yolun kenarındaki çeşitli bitkiler. Veya en azından onların gövdeleri. Arka planda da birkaç dağ var. Ve bu dağlar birkaç kilometre uzaktalar. Kendi deneyimlerimizden biliyoruz ki eğer bu tarafa doğru kendimi de buraya çizeyim. Yürüyorsam, ağaçların bu yöne doğru dağlara göre çok daha hızlı hareket ettiğini görürüm. Yani ağaçları bir bir geçerken veya koşuyorsam, dağlar da o kadar hızlı hareket ediyormuş gibi görünmeyecektir. İşte bu, siz konumunuzu değiştirdikçe size daha yakın olan cisimlerin, size daha uzak olan cisimlere göre daha fazla hareket etmesi olayına veya konseptine paralaks. Hedef bir diğer değişti paralaks açısı denmekte. Bu tip bir gözleme, özellikle otomobille giderken sokaklardaki kaldırımlar gibi yakın şeylerin yanınızdan vızır vızır geçip, uzaktaki cisimlerin o kadar da hızlı geçmemesi şeklinde de yapabilirsiniz. İşte bu videoda yapmak istediğim de bu paralaks açısını kullanarak belirli yıldızların bize olan uzaklıklarını nasıl bulabileceğimiz üzerine düşünmek. Burada altını çizmek istediğim nokta, bu yöntemin nispeten daha yakın yıldızlarda işe yarar olduğu çok çok uzaktaki yıldızları ölçmek için paralaks açısını kullanabilmemize el verecek hassaslıkta cihazlara henüz sahip değiliz. Ancak bunun nasıl yapıldığı yıldızsal paralaks açısını bunu buraya yazalım yıldızsal paralaks yani yıldızların paralaks açılarını biz uzaklıklarını bulmada nasıl kullandığımız üzerine düşünürsek Güneş sistemimizin üzerine de biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu Güneş sistemimizin Güneşi olsun. Bu da yılın bir noktasındaki dünya olsun. Bu noktada ekranın bize yakın tarafındaymış gibi algılanacak şekilde kuzey kutbu olsun. Ve dünya da bu yöne doğru dönüyor olsun. Bir de tabii ki güneş sistemimizin dışında olacak bir yıldız kondurmak istiyorum. Burada da bu yıldıza olan mesafeyi çok küçük alacağım. İleride görebileceğiniz... Veya daha önceden biliyor olabileceğiniz üzere, Güneş Sistemimizin en yakın yıldızla aramızdaki mesafe, Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin 250.000 katıdır. Yani eğer bu şemayı ölçeğine uygun bir şekilde çizmeye kalkarsam, en başta Dünya burada görülmeyecek kadar küçük bir nokta olacaktır. Ancak buradaki uzaklık her neyse, bu bize en yakın yıldıza ulaşmak için bu uzaklığı 250.000 ile çarpmanızı gerektirecektir. Neyse, bunları bir tarafa bırakırsak bu yıldızın dünyanın yüzeyinden nasıl görüneceğini düşünelim. Yüzeyden bir nokta seçeyim. Diyelim ki bu nokta Kuzey Amerika'da veya Kuzey yarımkürede olsun. İşte bu kara parçasını alalım ve yıldızın konumunun nasıl görüneceğine bakalım. O zaman burası o kara parçası olsun. Bu da o kara parçası üzerindeki dünyanın kenarındaki Taşan evim olsun. Hatta bu da ben olayım. Her şeyi yanlamasına çiziyorum ki bu bakış açısını yansıtsın. İşte burada ben yukarı bakıyorum. Ayrıca diyelim ki bu kara parçasını çizdiğim anda güneş ufuktan yükselmeye başlıyor. Yani bu çizebildiğim kadarıyla benim bakış açımdan gün doğumu olsun. Hatırlayın dünya bu yönde. Yani bu şemaya göre saat yönünün tersine dönüyor. İşte bu durumda güneş dünyanın yüzeyine göre bu taraftan yani doğudan yükseliyor olarak görünür. İşte dünyanın konumu tam buradayken şafak vaktinde bu yıldız nasıl görünürdü? Buradan bakarsak biraz eğik bir açıda görünür. Yani tam yukarıda görünmez. Evimin gözlem noktasından tam yukarı şu yönde olurdu. Bu yıldızın açısı ise, biraz Güneş'e doğru eğilmiş durumdadır. Yakınlaşmış haline bakarsak, tam yukarı şöyle görünürdü ve tahminime göre, bu yıldız da burada görünürdü. Dolayısıyla yıldız, Güneş'in doğduğu tarafa doğru, yani doğuya doğru biraz eğilmiş diyebiliriz. Şimdi, bir altı ay ileri alalım. Bu durumda Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesine göre öbür tarafta olacaktır. 6 ay sonra burada olur. Burada da, bu seçtiğimiz kara parçasının yine en azından galaksinin aynı yönde baktığı bir tarihi bekleyelim. İşte bunun üzerine düşünürsek, dünya halen bu yönde dönüyor olacaktır. Ancak güneş batıda olacaktır. Belki güneşin bu tarafını, Güneş yeşil falan olmasa da tabii biraz yeşile çalan bir renk de boyayıp bu tarafta olduğunu göstermek için kullanırsam sanırım daha iyi olacak. İşte buradaki kara parçası güneşten uzaklaşır durumda olacağında bu gözlem noktasından güneş batıyor gibi. Yani ufuktan aşağı doğru iniyor gibi görünecektir. Ancak işin önemli kısmı biz yılın bu zamanındayken bu yıldızın nasıl görüneceği. Bu büyük şema üzerinden bakarsak yıldızın bu sefer tam yukarı yöne kıyasla biraz batıya kaydığını, yani biraz daha güneşin battığı tarafta konumlandığını görürüz. İşte bu sefer yıldız buradaymış gibi görünecektir. Burada eğer yeterli cihazlarımız varsa, bu yıldızın 6 ay önceki konumu ile şu anki konumu arasındaki açıyı ölçebiliriz. Bu açıya 2 teta diyelim. 2 teta dememin sebebi de yıldızın tam yukarı yöne yaptığı açıya teta diyerek işi kolaylaştırabilmemiz. İşte bu teta olur, bu da teta olur. Buna önem veriyorum çünkü eğer teta açısını ve güneş ile dünya arasındaki uzaklığı biliyorsam, biraz trigonometri kullanarak bu yıldızın bize olan uzaklığına ulaşabilirim. Çünkü şöyle düşünürsek, buradaki teta, bu şemada tam yukarı yönünde yıldızın yaptığı açıyla aynıdır. Eğer temel trigonometri, daha doğrusu temel geometri biliyorsanız, burası dik açı olacağından, bu da 90 eksi tt olacaktır. Ardından biraz temel trigonometri kullanırsak, eğer bu uzaklığı biliyorsanız ve bu uzaklığı bulmaya çalışıyorsanız, burada bildiğimiz karşı açı ve yine bildiğimiz komşu açı arasında bağlantı kuran bir trigonometrik fonksiyona ihtiyacımız var diyebiliriz. Bu, dünya-güneş arası uzaklığa d diyelim. Bulmak istediğimiz şey ise x. İşte temel trigonometri kullanacağımız yer burası. Eğer temel trigonometrik fonksiyonları unuttuysanız, bunu siz de yapmak isteyebilirsiniz. Sinüs, kosinüs, tanjant. Sinüs eşittir, karşı kenar bölü hipotenüs. Kosinüs eşittir, komşu kenar bölü hipotenüs. Tanjant eşittir, karşı kenar bölü komşu kenar. Yani tanjant fonksiyonu, dik üçgenin bu iki kenarı ile alakalıdır. Dolayısıyla şu denklemi kurarak, tanjant 90-teta eşittir karşı kenar, yani x bölü komşu kenar yani d diyebiliriz. Diğer bir yolla da eğer dünya güneş arası uzaklığı yani d'yi biliyorsak iki tarafı da bu uzaklıkla çarparız ve ortaya şu çıkar. d çarpı tanjant 90 eksi teta eşittir x. Buradan da güneş sistemimizin bu yıldız ile arasındaki uzaklığı bulabiliriz. Burada çok çok önemli bir nokta var. Bunlar çok büyük uzaklıklardır. Burada ölçekli olarak çizmedim. Bize en yakın yıldızın uzaklığı, güneşe olan uzaklığımızın 250.000 katıdır. Dolayısıyla bu açı çok çok çok küçük olacaktır. Bu yüzden de en yakın yıldızın paralaks açısını ölçebilmek için bile çok hassas cihazlara ihtiyacınız vardır. Günümüzde sürekli olarak yeni uydular fırlatılıyor ve daha hassas cihazlara kavuşuyoruz. Örneğin şu anda Avrupalılar GAIA adında bir proje yürütüyorlar ve bu projeyle birkaç yüz bin ışık yılı ötedeki yıldızlarla ilgili daha isabetli ölçümler yapabilmeyi amaçlıyorlar. Bu sayede galaksimizin oldukça büyük bir parçasına dair... birkaç yüz bin ışık yılı çapında oldukça isabetli bir haritaya ulaşacağız.